Bugün 13 Ağustos 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcundaki ay güne sosyal ve sanatsal enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay ile aslan burcundaki güneş arasındaki uyumlu açı, güne başlarken motivasyon ve duygusal dengemizi koruyarak bize destek olabilir. İsteklerimizle duygularımız arasında denge kurabilir, yapmak istediklerimizle ilgili daha net olabiliriz. Öğle saatlerinde terazi burcundaki ay ile balık burcundaki Neptün arasındaki gergin açı zaman zaman kafa karışıklığına ve dalgınlığa sebep olabilir. Duygusal dengemizi korumak, gerçeklerle hayalleri birbirine karıştırmamak önemli olacaktır. Öğleden sonraki saatlerde terazi burcundaki ay oğlak burcundaki Plütonla dik açı yapacak. Kontrolümüz dışındaki durumlar sorumlulukları arttırabilir. Duygusal baskı hissedebilir, hırslı ve tutkulu olabiliriz. Durumları objektif değerlendirmek ve aşırı duygulara kapılmamaya çalışmak önemli. Başak burcundaki Mars’ta Kova burcundaki Satürn arasında kesinleşen gergin açıysa bireysel ve toplumsal alanlarda huzursuzlukları tetikleyebilir. Enerjimizi bastırmaktan kaynaklanan sorunlar içgüdülerin ve dürtülerin kontrol edilmesini de zorlaştırabilir. Akşam saatlerinde terazi burcundaki ay, kova burcundaki jüpiterle üçgen açı yapacak. Bu saatlerde daha rahat ve iyimser hissedebilir. Durumları daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.